Rahmi Koç Bilim Madalyası 2019 ödülüne Amerika'daki Cornell Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Filiz Garip layık görüldü. Filiz Garip bu ödüle özellikle Meksikalı göçmenlerle yaptığı çalışmalar nedeniyle dünyaca bir üne sahip ve çok önemli çalışmalara imza attığı için değer görüldü. Phyllis Garip isimle birlikte nasılsınız Filiz Hanım? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bu ödülle biz sizi tanıdık. Bu da bizim ayılımız aslında bakarsanız. Hani Amerika'nın bir ucunda, dünyanın bir ucunda çok önemli çalışmalar yapan bir kadın olarak sizi biliyor olmamız gerekiyordu. Ben kendi adıma mahcup oldum. Niye şimdiye kadar ben Filiz Hanım'ı tanımıyorum diye. Bu ödülle biz sizi tanımış olduk. Ne kadar kıymetli çalışmalar yaptığınızı öğrenmiş olduk. Peki siz... Bu ödüle layık görünmenizi nasıl karşıladınız? Benim için çok büyük bir sürpriz oldu bu ödül. Aynı zamanda da beni çok gururlandıran bir ödül oldu. Ülkemden gelmesi dolayısıyla. Siz haberdar olmadığınızdan bahsettiniz. Bu aslında biraz da bizim ayıbımız. Her ne kadar gönlümüz tamamen Türkiye'de olsa da, yurt dışındaki akademisyenler olarak Türkiye'ye ulaşacak köprüleri her zaman kuramıyoruz ya da bulamıyoruz. Bu ödül iki açıdan çok önemli. Bir, bir, bilimin önemini herkese bir kez daha hatırlatması açısından. Aslında şu anda bunun da çok farkında olduğumuz bir dönem. Bir pandemi döneminden yine bilim sayesinde çıkabiliyoruz. İkincisi de benim açımdan Türkiye ile aramda çok güçlü bir bağ kurması. İşim dolayısıyla sadece ailem, sevdiklerim değil ama işim açısından da Türkiye'ye yönelmemi sağlayabilmesi. O nedenle çok mutluyum. Çok büyük onur duydum, bu ödülün bana layık görülmesinden. Peki şimdi sizi biraz daha tanıyalım, hem de tanıtalım istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Eğitiminiz, kariyeriniz nasıl ilerledi? Hani mühendislikten sosyolojiye geçiş, bayağı güzel, enteresan bir hikayeniz var. Anlatır mısınız bize? Tabii anlatayım çok kısaca. Ben göçmen bir ailenin kızıyım. Ailem Bulgaristan'dan 1978 yılında göç etmişler. İlk Bursa'ya yerleşmişler. Daha büyük aile fertlerimiz orada olduğu için, daha önceden göç etmiş insanlar orada olduğu için. Sonra babam tıp fakültesinde 6. yılındaymış zaten. Ankara'da tamamlamış. Sonra da mecburi hizmet için. Tekirda Kapaklı köyüne gitmişler. Çok küçük bir köy. O zamanlar belki bin kişinin yaşadığı bir köy. O kadar küçük ki ilkokulu yoktu. Ben başladığımda köyde ilkokula gittim yakındaki ilçede. Ondan sonra Andolu Seleri sınavında İstanbul'u kazandım. Tabii ailem benimle beraber gelemediler ama amcam, babamın büyük ailesi o zamanlar yine Bulgaristan'dan göç etmişlerdi. 89 göçmenleri dendi onlar. Onların yanında yaşadım iki sene. Anadolu Sesini bitirdikten sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım, mühendislik fakültesini. O zamana kadar matematikte, fende iyi olduğum için hep ona doğru yönlendirdiler bana, yeni öğretmenlerim. O yüzden de hiç başka bir şey yapmayı düşünmedim. E ama sonra Amerika'ya gittim master yapmak için. Orada e, biraz sorgulamaya başladım hayatımı. Sosyal bilimlerden dersler almaya başladım ve sosyoloji beni çok etkiledi. Çünkü hepimizin her gün gördüğü problemler üzerine e, düşünce geliştiren bir bilim dalıydı. Ondan sonra orada doktora yaptım, sonra da akademik kariyerime devam ettim. Önce Harvard Üniversitesi'nde, sonra Cornell Üniversitesi'nde. E, tabii siz böyle süreyi de iyi kullanalım diye çok hızlı bir özet geçtiniz. E, ama biraz daha detaya girelim istiyorum. Şimdi sizin tabii. dünya çapında ses getiren bir çalışmanız var. Gerçekten de bunu kitaba da dönüştürdünüz ve hani pek çok alandan ödül alan bir kitabınız var. Meksikalı göçmenlerle ilgili yaptığınız çalışmaya yoğunlaşmıştınız. Bu çalışmadan biraz bahseder misiniz? Neden bu kadar ses getirdi bu çalışmanız? Sonra da ilerleyelim ve bugüne gelelim. Peki bugün hangi çalışma üzerindesiniz? Niye araştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tabii. Şimdi Meksika neden önemli? Önce onu biraz anlatmaya çalışayım. Amerika ile Meksika arasında yaklaşık 4000 kilometrelik bir sınır var. Yani dünyanın en gelişmiş ülkesiyle Türkiye'ye benzeyen, gelişmekte olan bir ülke arasında yürüyerek geçebileceğiniz o kadar uzun bir sınır ki her tarafının korunması çok zor. Ve yıllar içinde bu ülke arası, iki ülke arasında zaten çok önemli ilişkiler olmuş. Bu iki ülke birbirine yüzyıllar öncesinden bağlanmış. Böyle olunca çok büyük bir göç dalgası var bu iki ülke arasında. Yani milyonlarca insan bir ülkeden diğer bir ülkeye gitmiş ve bu ülkey, ülke neredeyse kaderleri birbirine kenetlenmiş bu göçmenlerle. Ama aynı zamanda da görüyoruz ki yıllar içinde politize olmuş bu Meksika'dan gelen göçmenler konusu ve özellikle Trump'ın başkanlığı zamanında çok büyük politik bir olay haline geldi. Ve benim çalışmalarım aslında bunun öncesinde başlamıştı. Ama belki de çok önem kazanmasının sebebi bu içinde yaşadığımız politik durum son 4-5 sene içerisindeki Amerika'da. Şimdi bu Meksika göçmenleriyle ilgili çok fazla çalışan bilim insanı da var. Ama genelde bu bilim insanlarının bakış açısı kimlerin göç ettiğine odaklanıyor. Yani ne tip insanlar göç ediyorlar, Amerika Amerika'da nerelere yerleşiyorlar, ne gibi işler yapıyorlar, bu insanları göç etmeyen insanlardan ayıran şeyler ne? Yani işsiz insanlar mı göç ediyor, eğitimli insanlar mı, eğitimsiz insanlar mı? Hep böyle sorular sorulmuş. Ben farklı bir pencereden bakmak istedim. E, beni rahatsız eden şey bir kere bir insana Meksikalı dediğimiz zaman sanki onun için kafamızda biçilmiş bir kutu var. O kutunun içine koyuyoruz ve bir şekilde hani o insan eğitimsizdir, şu tip özelliklere sahiptir diye hemen kafamızda bir şeme oluşturuyoruz. Ve ben bunu biraz sorgulamak istedim. Yani bu kadar milyonlarca insanın göç ettiği bir dalgada muhakkak ki çok farklı özelliklere sahip, çok farklı geçmişlerden gelen, farklı amaçlarla Amerika'ya giden insanlar vardır. Ve eğer biz bunları anlarsak, bu göçün altında yatan sebepleri daha iyi irdeleyebiliriz gibi düşündüm ve daha iyi politika geliştirebiliriz. Hem Meksika açısından hem Amerika açısından. Ve e, mühendislik geçmişinden geldiğim için mühendislikte var olan bir analiz metodunu kullandım bunun için. Bize bu farklılıkları gösterebilecek bir metodu. Ve ortaya çıkardım ki aslında dört farklı göçmen dalgası var. Hepsinin gerçekten e, tetikleyen, Amerika'ya gönderen sebepler bambaşka. Amerika'nın geliştirmeye çalıştığı göç politikalarına, engelleme politikalarına, entegrasyon politikalarına verdikleri tepkiler de bambaşka. Yani biraz daha sorunu daha komplikeleştirdim diyeyim. Yani tek bir soru sormaktansa peki her grup için ne yapabiliriz? Ee, o yüzden biraz farklı açıkçası. Yine mühendislikten geldiğim için kısa ve matematiksel şeyler yazmak benim için hep daha kolay oldu. Ama bu konuda da kendimi çok geliştirmek istedim. Ee, çünkü insanlara ulaşmaklarla verilerle... E, değil, biraz da insanların duygularına seslenebilmemiz gerekiyor. Onun için de Meksika'da saha çalışması yaptım. Göçmenlerden hikayeler topladım. Bu hikayelerle analizi harmanlayıp öyle bir kitap yazmak istedim. Yani kolaylıkla okunabilecek. Belki biraz başlangıcı roman gibi ama sonradan verilerle destekli. E, onun üzerine çalıştım. O da kitabı biraz farklılaştırdı bence. Peki, e, çıkan sonuç neydi? Hani demiştiniz ya, dört farklı grup çıktı diye. Peki bu dört farklı grup evet. biz en önemli hangi veriye ulaştınız hani diğer araştırmalarda olmayan en önemli veri neydi evet dört grup çıktı ama. Tabii evet. şimdi bir. Evet. Birkaç tane ölü nokta öğrendik bundan. Bir kere Amerika'nın göçü durdurmak için yaptığı şeyler bu Türkiye'de yavaş yavaş bunları düşünmeye başladı. Kendi göç sorunlarıyla ilgili olarak. Mesela duvar örmek, sınırı daha geçilmesi zor bir yer hale getirmek ya da sınırı geçtikten sonra göçmenlerin iş bulmasını zorlaştırmaya çalışmak. Göçmenleri işe alan kişilere belli cezalar uygulamak, belli yaptırımlar uygulamak. Şunu gördük ki bu bir tip göçmen için etkili oluyor. Yani işsizlik işsizlikten kaçmak için Amerika'ya giden, ailesini geride bırakan, bir eşi ya da küçük bir çocuğu olan bir göçmen için bunlar gerçekten göç kararını iki kere düşündürtüyor. Çünkü neden? Siz eğer çocuğunuzu, eşinizi geride bırakıyorsanız, yani yıllarca... Amerika'da kalmak istemiyorsunuz. Gidip gelebilmek istiyorsunuz. Eskiden sınır bu kadar e, korunmuyorken insanlar gidip 6 ay çalışıp sonunda evlerine dönüyorlardı. Her sene birkaç ay çalışıp e, geri dönüyorlardı. Ama ne zaman ki sınırı geçmek zorlaştı. Bu bir kere sınır geçmeyi çok pahalı hale getirdi. Yani bu defa göçmen kaçakçılarıyla çalışmanız gerekiyor. 2000-3000 dolar gibi bir para biriktirmeniz gerekiyor. E, o kadar parayı harcadıktan sonra da Amerika'da bir sene kalmak mantıklı değil. Üç dört sene kalmak lazım. Ama bu defa göçmenler şöyle söylüyor. Yani ben çocuğuma yabancılaştım, eve dönüyorum, çocuğum beni tanımıyor. Yani ve bu çok büyük bir külfet haline geliyor. Ve bu tip insanlar bu politikalara cevap veriyor. Ama hiç cevap vermeyen bir grup da var. Bunlar ailesi olmayan, 15-20 yaşları arasında Meksika'da pek gelecek görmeyen, ailesine de yani annesine babasına da yardım etmek isteyen bu, bu tip insanları kesinlikle Herhangi bir güçlük durdurmuyorlar. Yani ne kadar zor olursa olsun göçü olar Amerika'ya bir daha uzun vadeli kalma planları var. Yani aslında bu çok ters bir şey. Yani biz geçici olarak gelen insanları caydırabiliyoruz bu politikalarla. Uzun vadeli gelen insanların kararlılığını arttırıyoruz. Yani bu çok ters bir şey. Sonra bir de önemli şey Amerika şimdi yıllar içinde Meksika ile bir yandan göç konusunda çatışırken bir yandan da ticaret konusunda çok önemli anlaşmalar imzaladı. Yani Meksika, Amerika, Kanada bir açık bir ticaret anlaşması yaptılar. Ve bu ticaret anlaşması aslında eğitimli insanların göçünü tetikledi. Yani buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani göç politikası dediğimiz şeyler aslında sadece vizeler ya da... Iı, Göçmenlere verdiğimiz oturma izinleri vesaire böyle şeyler değil. Biz bir ikili anlaşma yaptığımız zaman, dış ticaret yaptığımız zaman bu kanalları da açıyoruz. Aynı şekilde Amerika'nın yaptığı dış yardımlar başka ülkelere, Latin Amerika ülkelerine yine caydırıcı etki sağlayabiliyor. Çünkü insanların oradaki problemlerini çözüyor. Yani dış politika, dış, politika, dış yardımlar bunlar hepsi göç politikamızın bir parçası. Yani buradan da böyle bir sonuç çıktı. Peki merak ediyorum acaba sizin bu elde ettiğiniz sonuçlar bir şekilde Amerikan hükümeti, Trump hükümeti tarafından değerlendirildi mi? Bazı politikalara etkisi, değişikliklere etkisi oldu mu? Maalesef hayır. Yani bu sadece benim için değil, e, göç üzerine çalışan çoğu insan için, e, hemen hemen hepimiz için geçerli, e, göç politize oldukça e, bu politikanın bir aracı haline geliyor. Yani bir sonraki seçimlerde e, kim güçteyse, e, onun başarısını ne garantileyecekse, göç bunun, bunun bir unsuru haline geliyor ve Trump için göç çok kolay kullanılabilen bir araç oldu. Yani göçmenler herkesin kendi sorunlarının sebebi olarak görülmeye başlandı. Halbuki göçmenlerin gelmesiyle buradaki insanların yaşadığı problemler hepsi birbiriyle ilintili. Hepsi bir eşitsizliğin, ekonomik dağılımdaki çarpıklıkların bir sonucu. Ama insanlar için bunları anlamak daha zor. Tam tersini birini gösterip de işte bu insan geldiği için sen işsizsin demek çok daha kolay. Halbuki göçmenlerin Amerika'da yaptığı işler zaten Amerikalıların yapmak istemediği işler. Yani göçmenler olmasa Amerikalılar gidip de yani meyve toplamayacaklar. Yani çok az maaş temizlik işçisi olarak çalışmayacaklar. E, o hep nedenle hep kolay hep... bir hedef olarak kullanıldı. Ve maalesef de işte... Hep göçmenlerden olacak Buyurun, lütfen. zaten Amerika'da. Yani Amerika deyince bir her milletten insan geliyor. Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ama o kadar enteresan ki... Yani bir nesil önce göç etmiş insanlar bile, hatta Meksika'dan göç etmiş insanlar bile yani çocuklarını Amerika'da sahip olmuş orada büyüten insanlar bile bu göçmen karşıtı e, mesajlara tepki verebiliyorlar. Bir şekilde ha, evet haklısınız aslında, politikacılar haklı aslında. Ben buraya geldim, dişimi yani hmm. tırnağa taktım, çok çalıştım, bir şeyler elde ettim ama şimdi yeni gelen göçmenler bunu benden de alacak diye düşünen insanlar da e, var aslında. E, bu da işte insanların yaşadığı zorluklardan kaynaklanıyor aslında. Herkes e, bir çözüm arıyor, bu sorunlara bir sebep arıyor ve göçmenlere işaret etmek çok kolay bir sebep veriyor. Yani çok kolay inanılabilecek bir şey. Bu yüzden de, o, o yüzden de maalesef bizim bu edindiğimiz bilgiler politikaya direkt olarak şimdilik etki göstermiyor. Ama yeni başkan Biden'la belki bu değişebilir. Peki e, şu anda üzerinde çalıştığınız araştırma konunuz var mı yaptığınız bir çalışma devam eden? Evet, şimdi şimdiye kadar dünya tarihinde gördüğümüz göçler ya da diyelim geçtiğimiz yüzyılda gördüğümüz göçler ya savaş kökenli, ya ekonomik kökenli, ya doğal afet kökenli göçmenler, göç, göç hareketleriydi. Bundan sonra iklim değişikliğiyle beraber farklı bir göç hareketi göreceğiz. Birincisi... İklim değişikliğinin yavaş etkilerini görüyoruz. Yani yavaş yavaş kuraklaşma, yağmurun azalması, sıcaklıkların çok artması ve bunun tarıma olan etkileri var. Bir de e, Türkiye'de belki bunu çok görmüyoruz ama Amerika'da e, çok daha e, keskin etkileri görülüyor. Mesela fırtınalar, kasırgalar. E, bu büyük etkili olaylar da iklim değişikliğinin bir sonucu. Şimdi bunların ikisi de farklı şekillerde insanları yerinden ediyor. Yani bundan sonraki araştırmaların iklim değişikliğinin göç üzerine, etkileri üzerine olacak. Ee, yani kuraklaşma ne tip bir göç hareketi başlatıyor? Kimler göç ediyor? Bütün aileler mi yoksa yine birkaç kişi göç edip... Geri dönüşler oluyor mu ve nerelerde dünyanın nerelerinden en çok bu göç hareketlerini görmeye başlayacağız. Bunun için şimdilik Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerine bakmaya başladık. Ama Türkiye'de bunun için önemli araştırmaları yapılabileceği bir yer haline gelecek. Aynı şekilde Orta Doğu ülkeleri kuraklık ısılarının artışından etkilenecek. Afrika zaten yıllardır bunun etkilerini hissediyor. Bundan sonra bu konuya yönelmek istiyorum. Bir öngörünüz var mı? Hani bu dalga nereden ne, nereye yönelecek? Yani aslında tahmin etmesi zor. Çünkü bir yandan biz Türkiye'de düşünebiliriz ki iç Anadolu en çok mesela kuraklığın yaşanacağı bölge ve kıyılara doğru göç alacak. Ama kıyılarda da suların yükselmesinden dolayı bazı yerlerin sular altında kalması öngörülebilir. O yüzden bunları tahmin etmek zor. Ama şöyle şeyler tahmin edebiliyoruz. Mesela şu anda bizim için yaşaması zor olan yerler, Rusya'nın en soğuk alanları Sibirya ya da Kanada'nın çok soğuk olan bölgeleri, buraları yavaş yavaş... İnsanların yerleştiği alanlar haline gelecek. Afrika gibi, Orta Doğu gibi ısıların zaten çok yüksek olduğu, yazların zaten çok zor geçtiği yerlerde yaşam daha da azalacak. Bunu öngörebiliriz ama bunun dışında dediğim gibi yani şehirlerde bile bunun etkilerini biz hissedeceğiz. Belki tarıma bağlı olmayan yerlerde bile doğal felaketlerden dolayı, afetlerden, kasırgalardan dolayı bunun etkilerini hissedeceğiz. Böyle bir çalışmaya giriştiğiniz zaman merak ediyorum, akademik olarak o dünyayı bilemediğiniz için. Ne zaman başladı bu çalışmanız ve tahminen ne zaman sonuçlanacak? Hani bir takviminiz var mı? E, tabii benim iki yıl önce başladı ve şimdi artık araştırmalar e, çoğunlukla ekipler halinde e, yapılıyor. Ve... Ve öncelikle fon elde etmeniz gerekiyor o araştırmayı destekleyebilmek için. Üniversiteler buna bir nebze destek veriyorlar ama aslında büyük bir kısmı devletin ya da vakıfların sağladığı fonlarla oluyorlar. Bizim Bunun içinde ekonomistler var. Daha bu doğal afetleri, bunun hayvanlara doğaya etkisini inceleyen bilim insanları var. Biz bunlar bu grupla beraber iki tane büyük fon elde ettik ve bu fonla beraber birkaç öğrenci de ekibimize katarak bu araştırmaya başladık yani bu uzun soluklu bir şey bizim ilk çalışmalarımız şimdi yayına gönderme aşamasında ilk 3-4 makalemiz ama dediğim gibi bu uzun soluklu bir şey olacak şimdiki öğrendiğimiz şeyler daha çok Meksika ve Latin Amerika ülkeleri üzerine şimdi düşündüğümüz şey peki biz bu bilgileri alıp burada öğrendiğimiz şeyleri alıp başka yerlerde de bunları uygulayabilir miyiz Şimdi benim baktığım yerler daha Afrika, Türkiye, Ortadoğu. Ama bunları çalışabilmemiz için bir veri tabanına da sahip olmamız gerekiyor. Yani göç hareketlerini ölçebilmemiz gerekiyor ki görelim o tepkiyi. Şimdi Türkiye'nin önünde de bunun ilgili bir fırsat var aslında. Çünkü biz zaten büyük bir göç hareketini almış durumdayız ve göçmenler de kayıt altında. Ve bu göçmenleri aslında Türkiye'ye getiren sebep Tabii ki savaş ama bu savaşın gerisinde e, işsizlik, eşitsizlik, kuraklık e, bu tip etkiler de var. Aslında biz bu verileri kullanıp bu e, olaylara da bakabiliriz. Eğer böyle bir fırsat olursa Türkiye'de çalışmak isterim. E, e, Afrika'da olabilir. Ama uzun soluklu bir çalışma. Yani bu benim önümüzdeki belki 20 senemi alacak bir çalışma diyeyim. hani uzun soluklu dediniz ben... İki yıl, üç, hadi bilemedin, dört yıl diye düşündüm uzun deyince. Gerçekten, yani mi? tahminim çünkü bu bitmeyecek. Yani şu anda biz bu olayın çok başındayız. Ve bazı etkiler zaten geri döndürülemiyor. Bence bu artarak önem kazanacak bir olay. O yüzden öyle söyledim. Şimdi Türkiye'li göçmenlerden söz ettiniz. Tam da onunla ilgili bir sorun var benim. Türkiye'de malum Suriyeli göçmenlerden ötürü epeyce bir göç aldı. Yaklaşık bir üç buçuk milyon hatta dört milyon olduğu söyleniyor göçmen sayısın. Ben kadınlara odaklanalım istiyorum. Dışarıdan elbette bir kendi araştırmanıza odaklanıyorsunuz ama dünyada da göç hareketlerini mutlaka takip ettiğinizi düşünüyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Türkiye'deki Suriyeli göçmen kadınlar ne yaşıyorlar, hangi sorunlarla mücadele ediyorlar ve neler yapılabilir bir göç konusunda uzman olarak... Sizin değerlendirmelerinizi de almak isterim. Tabii. Şimdi kadınların yaşadığı farklı problemler oluyor. Göçmen kadınların yaşadığı. Birincisi bunu yani Meksika'da da görüyoruz, Avrupa'daki göçmenler arasında da görüyoruz. Birincisi kadınların çalıştığı iş kolları, daha onları eve hapseden iş kolları. Mesela temizlik işçisi olarak çalışmak ya da çocuk bakıcısı olarak çalışmak. Bu entegrasyonu oldukça güçleştiriyor. Yani bir erkek göçmen işçi nasıl bir inşaatta çalıştığı zaman... Bir sosyal çevresi oluyor, dili daha çabuk öğreniyor, bir fabrikada çalıştığı zaman, bir tarlada çalıştığı zaman bile kadınlarda biz onları daha kısıtlı yerlerde görüyoruz. Yani ev içinde, onları hayata bağlamayan ya da dili öğrenmelerine hemen olanak vermeyen yerlerde görüyoruz. Şimdi Suriyeli göçmenler konusunda ayrı bir sorun daha var. Ben aslında iki sene önce Ankara'da Suriyeli göçmenlerle çalışmalara ufak ufak başlamıştım. Şimdi Suriye savaştan dolayı bu göç hareketi başladığı için Suriye'de Türkiye'ye gelen çoğu kadının diyeyim ya da çokça kadının eşleri zaten e, vefat etmişler. Yani buraya yalnız çocuklarıyla beraber gelen benim görüştüğüm kadınların hepsi böyleydi. E, yani on binlerce, yüz binlerce kadın var. Sayıları bilemiyorum ama tahminim e, bu yönde. Şimdi böyle olunca bu kadınlar birincisi zaten bütün yük üzerlerinde. Hem çocuklara bakma yükü hem de ev ekmek getirme yükü. Şimdilik Avrupa Birliği'nin gönderdiği yardımlarla biz onlara yardım edebildik Türkiye olarak. Ama bundan sonra onların iş hayatına geçişini sağlamamız gerekiyor. Ama burada da şöyle bir problem var. Bu kadınların iş hayatına geçerken çocuklarına kim bakacak? İkincisi bu kadınların aile fertleri, daha büyük aile fertleri diyelim babaları, amcaları onların çalışmalarına Hoşgözle bakmayabilirler e, ve buna karşı bir tabu olabilir. Böyle olunca çalışmak isteyen bir kadın olsa bile, ona iş imkanı sağlansa bile biz bu kültürel bariyeri nasıl aşacağız? Bence iki aşamada bunu ele almamız lazım. Birincisi nasıl bir iş gücü yaratabiliriz? İkincisi e, bu, bu aile baskısını e, düşünerek nasıl kadınların çalışmasına olanak, getirebiliriz. Yani ben bunları iki önemli e, sorun olarak görüyorum. Ve aslında kadınların çalışması o çocukların geleceği için de elzem. E, yani aslında hepimiz için. Çünkü şu anda Türkiye'de bir milyon Suriyeli çocuk var. Biz onların ve bunlar Türkiye'de artık. Yani e, kaç senedir Türkiye'deler? Belki Türkçeleri e, ana dillerinden daha geliş geçmiş, ana dillerinde okuyamıyorlar ama Türkçe'de okuyabiliyorlar. Burayı kendi memleketleri olarak görüyorlar. Biz ileride problem yaşamamak için onları mümkün olduğunca eğitebilmemiz, onlara mümkün olduğunca olanak sağlayabilmemiz gerekiyor. Bu da onların annelerine olanak sağlamaktan geçiyor. O yüzden çok önemli bir soru sordunuz. Bence bu konuda gerçekten önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. E, tabii eğitim konusu bizim hepimiz için geçerli. E, baktığımız zaman da hani... Kadın konusu Türkiye için de geçerli. Kadın evinde hapsolduysa, eğer iş hayatına katılamıyorsa ne sosyal hayatın içinde olabiliyor, iş hayatında olmadığı için de ekonomik olarak güçlü olabiliyor. Aynı şey kadın, her yerde kadın, Suriyeli kadınlar için geçerli. Onların bir sıkıntısı iki katı fazla. Başka bir ülkede, yabancı bir ülkede. Ve çok önemli bir şey işaret ettiniz. Artık onlar bizim vatandaşımız. Ve bu vatandaşlar ne kadar toplumun geri kalanıyla eğitim seviyesi ve ekonomik açıdan yaklaşırsa birbirine ülke kazanacak. Yani Kesinlikle. hepimizin refahı, hepimizin demokratik bir ülkede yaşama avantajı ve eşit fırsatlar içinde yaşama avantajını elde, ed elde edebilmesi açısından önemli. O iki yıl önce çalıştım dediniz. Oradan ne sonuç elde etmiştiniz? hani Yani çok... Evet, çok ufak ben saha çalışması yaptım. Hikayelerini dinlemek istedim. Yani buraya getiren sebepler ne onları? Nasıl Türkiye'ye geldiler? E, ve e, altı aileyle görüştüm. E, ondan sonra amacım devam etmekti bu konuda ama sonra pandemi gelince e, geçen yaz Türkiye'ye gelemedim ve buna devam edemedim. Umarım e, pandemi sonrası tekrar bu çalışmaya devam etmek istiyorum. Yani yavaş yavaş bu problemi anlamak istedim. Yani yıllarca... Ben Meksika'da da saha çalışmaları yaptım, Tayland'da da ve gerçekten çok acı hikayeler dinliyorsunuz. İnsanların yaşadığı güçlükler, fakirlik, o çaresizlik ama o Suriyeli göçmenlerin hikayeleri ayrı bir yakıcıydı. Yani ben bilmiyorum, araştırmacı olarak çok objektif gözle bakmaya çalışıyorum ama tabii duygularınızı da engel olamıyorsunuz. Bir hafta, on gün kendime gelemedim. O görüşmeleri yaptıktan sonra yani çok büyük zorluklar çok büyük acılar en yakınlarınızı gözünüzün önünde kaybetmenin verdiği travma ve yani ondan kurtulmak da zaten psikolojik destek de gerekiyor bu tip travmaları yaşamış olan insanlara gerçekten savaştan çıkmış insanlar bizim nasıl e, savaştan gelen askerlerimiz ya da tehlikeli yerlerde e, nöbet bekleyen askerlerimiz geri döndükleri zaman Entegrasyon problemi yaşıyorlar, topluma tekrar katılma problemi yaşıyorlar o deneyimden sonra. Yani bu insanların hepsinin de böyle çok acı hikayeleri var. Bir yandan da olayın bu boyutu var tabii, psikolojik boyutu. Peki, Türkiye'nin şimdiye kadar izlediği politika, sizin az önce hani her açıdan eğitmemiz gerekiyor dediğiniz o cümlenize denk düşüyor mu? Türkiye'nin izlediği politikada, Son sorum olsun. Nerede eksiklik var ve e, ne yapılmalı hızlıca? Yani Türkiye'nin yaptığı şey aslında büyük bir şey. E, bu göçmen çocukları Türk okullarına gidebiliyorlar. Ve aslında bazı çalışmalar da var. Yani akademisyenlerle e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın beraber çalıştığı, mesela Şule Alan ve ekibinin e, bu konuda çok önemli çalışmaları var. E, e, yani yapılabiliyor ama Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke. Aslında e, e, yani uluslararası anlaşmalara baktığımız zaman bu göçmenlerin büyük çoğunluğunun gelişmiş ülkelere kabul edilmiş olması gerekiyordu. Bu ülkelerin imzaladığı anlaşmalar Nedeniyle yani biz Türkiye olarak çok büyük bir yük kaldırıyoruz. Yani bu insanlık için çok önemli bir şey ama dünya geneline baktığımız zaman yani bu daha eşit paylaşılması gereken bir yüktü aslında. Amerika, Avrupa'daki ülkelerin daha büyük bir rol oynaması gerekiyordu burada. Şimdi onu bir kenara bırakalım. Ne yapmamız gerekiyor? Siz çok önemli bir şey söylediniz. Yani şimdi yaptığımız her adım, aslında bu göçmenleri Türk halkına yaklaştırmak için yaptığımız her adım bizim kendi çocuklarımızın geleceğine attığımız bir yatırımı. Onun için yaptığımız bir yatırım aslında. Çünkü böyle ülkelerde yani göçmenleri göz ardı eden... Ya da yani gereken şeyleri yapmayan ülkelerde o kadar büyük bir açık oluşuyor ki gruplar arasında. Bu açık daha sonra başka problemlere yol açıyor. Yani suç oranları artıyor, fakirlik artıyor, eşitsizlik artıyor. Toplum içindeki kutuplaşma çok derin oluyor. Yani buraya getirmeden bu problemleri bizim şimdi bunu düşünmemiz lazım. Nasıl bu çocukları eğitebiliriz? Nasıl bu çocuklara olanak sağlayabiliriz? Bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Buna aslında siz de işaret ettiniz. Hani göçmen aldığımız zaman sanki şöyle bir şey gibi düşünüyoruz. Elimizde bir pasta var ülke olarak. Ne şimdi daha fazla insan var. Bu pastayı daha ince dilimlememiz lazım. Hepimize düşen azalıyor. Ama şöyle düşünelim, her yıl ne kadar çok çocuk doğuyor. Bizim çocuklarımız doğduğu zaman biz böyle düşünmüyoruz. Aa, pastayı şimdi daha ince dilimlere böleceğiz. Şöyle düşünüyoruz, bu çocuklar pastayı büyütecek. Bence göçmenler konusunda da öyle düşünmemiz lazım. Bu göçmenler tabii pastayı daha ince dilimleyeceğiz ama pasta da büyüyecek. Çünkü daha fazla insanız. Yeter ki bu kadar insana istihdam sağlayalım, çocuklara eğitim sağlayalım. Ee, o yüzden pozitif bakalım diyorum bunada. Sizin de konuştukça konu konuyu açıyor. Hani sürenizi de hani çok da çalmak istemiyorum ama hep sorduğum bir soru var, onu sormadan geçemeyeceğim. Ama vaktiniz yoksa anlayabilirim tabii ki. Bir kadın olarak peki siz hangi engellerle karşılaştınız şimdiye kadar? Akademide, üniversitede oldunuz, araştırmaların içinde oldunuz. Kadın olarak hangi engellerle karşılaştınız ve nasıl açtınız sormazsam ama yani, illa sormaz. Yok iyi ki sordunuz, iyi ki sordunuz. Şimdi bir yandan ben çok e, şanslı bir insanım çünkü eğitime çok önem veren ve bunu kız ve erkek çocukları için de aynı şekilde önem veren bir ailede büyüdüm, benim bir kız kardeşim var. E, Ailemizde en önemli şey eğitimdi. Yani eğitimin önünde hiçbir şey durmuyordu ve bu bu bana çok önemli kapılar açtı. Aynı şekilde Türkiye'de üniversite sistem, sınavı sisteminin olması da, yani sınava giriyorsunuz, test çözüyorsunuz ve o testte ne sonuç alırsanız o bölüme girebiliyorsunuz. Yani ben böyle bir mühendislik bölümüne girdim. Yani bir ön yargı yoktu, bir kadından mühendis olur mu? Ön yargısının önünde o sınav vardı. Bence Türkiye için bu da çok önemli bir şans. Çünkü yurt dışında baktığınız zaman Amerika'daki en iyi okullarda bile, Harvard'da bakın, Princeton'a bakın, mühendislik bölümlerinde %20 kadın vardır en fazla. Yani Türkiye'ye baktığımızda %50-50 ve bunun arkasında aslında üniversite sınav sistemi yatıyor. Her ne kadar eleştirilecek yanları olsa da bu sınav sisteminin. Şimdi Amerika'ya gidince mühendis olarak bir, tabii afalladım, etrafında çok az mühendis kadın var. Neden bu böyle? Sonra sosyal bilimlere geçince bu biraz daha eşitlendi kadın erkek. Ama mesela profesöre, profesörlük seviyelerine baktığınız zaman çok daha fazla erkek profesör var, kadın profesörlerin sayısı çok daha az. Mesela Harvard Üniversitesi'nde ben başladığım zaman profesörlük seviyesindeki insanların yüzde yetmiş erkek, yüzde yirmi kadın. Şimdi bu bize gösteriyor ki bazı engeller var kadınların önünde. Yani... Bunları da yani birebir kişisel deneyimlemedim ama şöyle şeyler oldu mesela yani örnek vermem gerekirse bir konuşma veriyorsunuz sizin uzmanlık alanınız e, ve karşıdan daha küçümseyen hani siz sanki bunları bilemezmişsiniz gibi sorular oluyor e, bazen e, ve ne yapıyorsunuz öyle bir durumda tabii ki yani burada e, cinsiyetinizin yarattığı bir bakış açısı var karşı tarafta yani burada iki yol var birincisi siz bana bu soruyu nasıl sorarsınız demek. İkincisi de olabildiği en iyi şekilde cevap verip öyle susturmak. Ben hep bu ikinci yolu seçtim ee, bu konuda. Ama bu gözlemleri de hep bir yere kaydettim ki e, kız öğrencilerime bunu anlatabileyim. Bakın böyle şeyler oluyor. Bu kesinlikle sizi yıldırmasın. Ee, şöyle ya da böyle cevap verebilirsiniz ama bu aklınızın bir köşesinde olsun diye. Ee, o yüzden de aslında değerli görüyorum bu deneyimleri ki ben de başkalarına aktarabileyim. Onlara da bu yardımcı olsun. Peki eşitlik, eşitsizlik her yerde karşımıza çıkıyor. İşte anlattığınız az önce göçmen kadınların yaşadığı durum. E, ön yargılar var. Acaba çalışmasına iş bulsa bile izin verilecek mi diye. Hani bizde de hala geçerli. Yani bunu kırabilmiş değiliz. Bu kalıpları, ön yargıları, ATERK'den kaynaklı bütün kanımıza, DNA'mıza işlemiş bu kodları nasıl kaldırabiliriz sizce? Yani aslında kadınlarımıza en önemli işi yüklüyoruz. Çocukları, gelecek nesli yetiştirmek. Bu işi yapabilen <gülüyor> bir insan grubunun gerçek hayatta yapamayacağı bir iş, başaramayacağı bir şey yok. Çünkü aslında çok büyük sorumluluklar var. Ama her toplumda bu böyle. Nedense kadınların yaptığı işleri biz değersizleştiriyoruz. Bu ev işi de olsa, çocuk bakmak da olsa bunlar... Yani ben çalışmayan kadın diyemiyorum hiç kimse için çünkü her kadın çok çalışan kadın aslında ama biz onu çalışmamak olarak görüyoruz. Yani bir nebze bunları iş hayatına katmak çok önemli. Bir nebze de kadınların yaptığı işlerin ne kadar değerli olduğunu fark etmek ve bunu da bir şekilde bence her kadın maaşa bağlanmalı. Mesela evinde... E ...ev işlerini yapan ya da çocuklarına bakan, aile fertlerine bakan, yaşlılarımıza bakan... ...yani bunlar hepsi iş, bunların hepsini biz evde bunu yapan insanlar olmasa... ...gidip piyasada bunları satın almak istesek ne kadar çok para vermemiz gerekecek, öyle düşünelim. Yani bir yaşlı büyüğümüzü huzur evine yerleştirsek, çocuğumuzu özel okula, anaokuluna göndersek... ...bunlar ne kadar e, ekonomik değer yaratıyor? Aslında kadınlarımız çok büyük ekonomik değer yaratıyor ama biz bunu tanımıyoruz toplumlarda. Bu sadece Türkiye'de değil her yerde böyle ve bence biraz bunu da sorgulamamız gerekiyor. Kesinlikle o kadar güzel bir şey söylediniz ki hani bunun üzerine düşünmek, tartışmak gerekiyor. Hakikaten ev kadınlarına maaş verilmesi gerekiyor. O maaşın da herhalde sosyal devlet, adalet adına sosyal devlet kapsamında e, e, devletler tarafından verilmesi gerekiyor. Çünkü o çocuğu yarın öbür gün büyüdüğünde bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak ya da sağlamayacak, sağlığı iyi olacak olmayacak, i̇yi eğitim alacak alamayacak ülkeyi ilgilendiriyor. Bu yüzden de dolayısıyla ev kadınlarına devletin maaş vermesi şahane fikir olur. İyi olur yani ne güzel olur. Yani evet şimdi bunu tartışıyoruz. Eşitsizliğin önüne geçmek için temel maaş vermesi gerekiyor devletlerin herkese diye. Çünkü iş sağlayamıyorsak biz herkese en azından maaş verilsin herkese belli bir nebze. Yani bunun böyle deneyleri başladı dünyada. Bence haklısınız. Böyle yapmamız gerekiyor. Yok ama vazgeçtim. o zaman iyice kadınlar evde hapsolur ve iş dünyasına girmez. Haklısınız. Bence böyle kesinlikle. İşte barındırıyor. Yok maaş olmasın. Kesinlikle. Tabii ki, Ev kadını da olsa, çünkü ben çok görüyorum, ev kadını evet dışarıda bir iş yok ama yine bir şeyler yapıyor ve satabiliyor, onun yollarını arıyor. Part time işte çalışıyor. Yeter ki iş hayatında olsun kadınlar. Siz çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için, zaman ayırdığınız için, bu önemli soruları sorduğunuz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Amerika Cornell Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor Filiz Garip bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için size de teşekkür ediyorum.